Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su gördüyseniz, bol kazanca, şansa, hayırlı bir yaşama, mutlu bir evliliğe işaret eder. Rüyanızdaki su temiz ve berrak ise olumlu şeylere, su temiz ve berrak değilse kötü şeylere, berrak ise, evinizin içinde bolluk ve bereket olacağına, aile fertlerine daima düşkün ve alakalı olacağınıza, iş hayatında iyi para kazanacağınıza işaret eder. Rüyada siyah su gördüyseniz ailenizde tartışma olacağına, bu yüzden aile ortamınızın bozulacağına, çamurlu su gördüyseniz iş hayatında yaşayacağınız sorunlara, kirli su gördüyseniz kötü alışkanlıklarınızı bırakacağınıza işaret eder. Rüyada damlayan bir su gördüyseniz iş hayatına yeniden atılacağınıza, sıkıntılı bir zaman geçtikten sonra güzel günler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda su içtiğinizi gördüyseniz ailenizden yana sıkıntılar olmayacağına, onların size değer vereceğine, sağlık sorunlarınız olmadan bir yaşam süreceğinize işaret eder. Rüyada birine su verdiyseniz, faydalı işler yapacağınıza, insanlara yardım edeceğinize, onlara her zaman destek olacağınıza, ailenizde yaşlı birisine bakacağınıza işaret eder. Rüyada ölmüş birine su verdiyseniz, o kişiye yaşarken bir iyilik yaptığınıza, dua aldığınıza, içinizdeki bu kişiye karşı olan pişmanlık duygularınızın yersiz olduğuna, size hakkını helal ettiğine işaret eder. Rüyada birinin size su verdiğini gördüyseniz, zor durumda kalıp birinden destek alacağınıza, zor günlerden kurtulacağınıza, bu kişinin sizin hayatınızda önemli hale geleceğine işaret eder. Rüyada su kuyusu gördüyseniz, para biriktirmenize, güzel bir aile kuracağınıza, kıtlıkla geçen bir zamandan sonra gelecek olan berekete, bekletilen bir sorunu çözeceğinize işaret eder. Rüyada kuyudan su çektiğinizi gördüyseniz, haksız kazanç elde edeceğinize, işlerinizde yalan olacağına, Allah yolundan ayrılacağınıza işaret eder. Rüyada susuz kuyu gördüyseniz, hastalıklarla boğuşacağınıza, bu nedenle uluslar olarak yıpranacağınıza, yatağa düşebileceğinize, hastalıkların sizi yataklara düşürecek kadar ağır bir şekilde seyredeceğine işaret eder. Rüyada su kuyusunun taşınmasını gördüyseniz veya taşmasını gördüyseniz, verdiğiniz emeklerin boşa gitmesine, çok boşlanacağınıza, yalnız kalıp üzüleceğinize işaret eder. Rüyada su birikintisi gördüyseniz, manevi anlamda kendinizi geliştirmeye çalışacağınıza, ancak daha çok ibadete gerek olduğuna, ruhsal açıdan zayıf olduğunuza ve desteğe ihtiyaç duyduğunuza işaret eder. Rüyada temiz su birikintisi gördüyseniz, gelecek güzel günlere hayatınız hakkında risk almanız gerektiğine işaret eder. Rüyada gördüğünüz su çamurluysa, hayatınızı olumsuz şekilde etkileyecek gelişmelere, size atılacak iftiraların altında kalacağınıza, devlet de başınızın derde geleceğinize, belki bir tutukluğun olabileceğine, hayatınız üzerinde oluşacak olan baskının artacağına, çalıştığınız yerde haksızlığa uğrayacağınıza, çevrenizdeki kişilerle münakaşa yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada su baskını gördüyseniz, sizi ve ailenizi sarsacak büyük bir sıkıntı olacağına, maddi ve manevi kayıplar olacağına, hastalıklar ve kazalarla dolu sıkıntılı günler yaşayacağınıza, çok güçlü bir düşmana, yaşamınızın bir anda değişeceğine işaret eder. Rüyada su baskınından kurtulduysanız, çok sayıda düşmana olduğunuza, akıllı adımlar ile onlarla karşıya galip geleceğinize, ailenizi koruyacağınıza işaret eder. Rüyada su kanalı gördüyseniz, harekete, berekete, büyük kazanca sahip olunacağına, maddi olarak kalkınacağınıza, Su kanalının içinde su yoksa, yerinizin kesilmesine, kemerleri sıkmak zorunda kalacağınıza işaret eder. İçi dolu su kanalı gördüyseniz, yaşam boyu kazanacağınız paralara, hayatınızı dilediğiniz gibi konfer içinde yaşayacağınıza, gelecek güzel günlere ve haberlere işaret eder. Rüyada su hortumu gördüyseniz, dolandırılacağınıza, yaşayacağınız bir olaydan hayatı boyunca pişmanlık duyacağınıza, işlerinizin dolan başlı olduğuna, aile içinde sizin huzurunuzu bozan kimselerin olduğunu, kolayca çözülebilecek bazı şeyleri zora sokacağınıza işaret eder. Rüyada suya girdiğinizi gördüyseniz, büyük kazanç kapılarının açılacağına, dertlerin biteceğine, yeni bir birlikleriye başlayacağınıza, sorunların çözüleceğine, tartışmaların tatlıya bağlanacağına ve aileye bebek geleceğine işaret eder. Bulanık suya girdiyseniz, ortamı bozmaya çalışan kişilere dikkat etmeniz gerektiğine, Rüyada soğuk suya girdiyseniz daha iyi olanaklara sahip olabilmek için sıkıntıları göstermeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada çeşmeden su aktığını gördüyseniz buraya hayra. Temiz bir çeşmeden su aldıysanız hayalini kurduğunuz kısmete kavuşacağınıza, bekar iseniz mutluluk verecek bir aşka başlayacağınıza, evli iseniz bolluk ve berekete. Çeşmeden akan su berrak ise varlığa, bulanık ise darlığa düşeceğinize. Çeşmede yıkandığınızı gördüyseniz sıkıntı ve hastalıklardan kurtulacağınıza ...bulanık suyu, akan çeşme... ...gördüyseniz kötü ve kederli bir habere işaret eder. Rüyada musluktan su aktığını gördüyseniz... ...iş ve özel hayatınızda ilerleme olacağına... ...düşmanlarınıza karşı hayatınızdan nefret duygusunu atacağınıza... ...kendinize ait olmayan bir işte... ...istenmeyen bir durum olacağına, yaşayacağınıza... ...yaptığınız hatalardan ders çıkaracağınıza... ...olgun bir kimse olacağınıza... ...sevdikleriniz ile bir araya geleceğinize... ...keyifli günler geçireceğinize... ...hayatınızda sürpriz gelişmeler olacağına... Büyük maddi kayıplara uğrayacağınıza, boşlardan ve hastalıklardan kurtulacağınıza işaret eder. Rüyada su borusu gördüyseniz, aile içinde birinin geçici bir hastalık nedeniyle sıkıntılar günler yaşayacağına, çözülmesi için uzun süredir beklediğiniz bir sorunu halletmek için uğraşacağınıza, kırgınlıkları ve küskünlükleri bir tarafa bırakarak herkesle birlikte olacağınıza, eskiden gelen bazı düşmanlıkların son bulması için birinin yardım yapacağına, Tartışmalı geçen evliliklerde tekrar birliklerin hakim olacağına, kariyer basamaklarına çıkacağınıza yeni bir işe işaret eder. Rüyada şifalı su içtiğinizi gördüyseniz, bazı güzel şeylerin önceden olacağını haberini alacağınıza, hayatınızda çok güzel şeylerin gerçekleşeceğine, hastalıklardan kurtulacağınıza işaret eder sayın arkadaşlar. Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada kağıt para gördüyseniz, dini vazifeleri yerine getireceğinize, akrabalardan gelecek haberlere, sıkıntıların biteceğine, başınıza gelecek olan bir sıkıntıdan kurtulacağınıza, düşmanlarınızın olduğuna ancak üstesinden geleceğinize, yaşam seviyesinin artacağına, isteklerinizin olacağına, iş ve sosyal hayatınızda bazı konularda çok küçük sıkıntılar yaşayacağınıza, yaşanan sıkıntıların peşinden refah içinde olacağınıza işaret eder. Yakında karşınıza önemli bir iş fırsatı çıkacağına, bunu değerlendirirseniz yüksek bir para kazanacağınıza ve başarı kazanacağınıza büyük paralar elde edeceğinize işaret eder. Parasal anlamda borçlanacağınıza elden çıkacak bir miktar paraya iş hayatındaki zorluklara sıkıntı çektikten sonra rahatlamaya işaret eder. Oturduğunuz yerden yeni bir yere taşınacağınıza, yüklü miktarda kazanç elde edeceğinize, mutlu bir hayat süreceğinize, Elinize geçen bütün fırsatları kullanarak hayalini kurduğunuz hayata kavuşacağınıza, bir yolculuğa çıkacağınıza, kötü bir olay yaşayacağınıza, yeni yerler göreceğinize, kazancınızın artacağına, rızkınızın artacağına, problemlerinizin çözüleceğine, isteklerinize sahip olacağınız anlamına gelir. Rüyada kağıt para aldıysanız, uğura, işlerinizin düzeleceğine, başarılarınızın artacağına, bolluğun, bereketin geleceğine, sıkıntılı ve zor günlerin biteceğine, Yeni olaraklara sahip olacağınıza, maddi zarara uğrayacağınıza, yeni iş girişlerinde başarısız olacağınıza, paraları alıp saydıysanız, boşlu duruma geleceğinize işaret eder. Rüyada arkadaşınızdan kağıt para aldıysanız, hedeflere ulaşacağınıza, herkese yapılamayacak bir iyilik göreceğinize işaret eder. Rüyada kardeşinizden kağıt para aldıysanız, borç isteyeceğinize ama beceremediğinize, borç istediğinizde zayıf biri olarak algılanacağınızı düşündüğünüze işaret eder. Annenizden kağıt para aldıysanız, ailenizde alınacak kararlarda daha dikkatli olacağınıza, tasarruf yapacağınıza, yaptığınız bir hatayı telafi edeceğinize işaret eder. Rüyada akrabadan kağıt para aldıysanız, kalbini kırdığınız birisinden özür dileyeceğinize, insanlara karşı yaptığınız bazı şeylerden dolayı uyarılacağınıza, babanızdan kağıt para aldıysanız, babanızı anlatacağınız bir mesele olduğuna, kendi başınıza bundan kurtulamadığınıza işaret eder. Eşinizden para aldıysanız, ailenizde para konusunda birbirinizden habersiz hareket etmediğinize, birlikte harcama yaptığınıza işaret eder. Riyada yabancı kağıt para gördüyseniz, ailede olmadık bahanelerle çıkacak tartışmalara, asabi günler yaşayacağınıza, başarılı ve hayırlı işlere imza atacağınıza, bu nedenle büyük bir rahatlık yaşayacağınıza, üzüleceğiniz bir ortama geleceğinize, üst makamlara yükseleceğinize Hayal ettiğiniz şeylere kavuşacağınıza, yeni iş fırsatları olacağına, planlarınız olduğuna, bu konuda gelişmeler olacağına, bir iş yapacağınıza ve iyi para kazanacağınıza işaret eder. Rüya'da herhangi birinin kağıt para aldığınızı gördüyseniz, herhangi birinden para aldığınızı, kağıt para aldığınızı gördüyseniz büyük kazançlar elde edeceğinize, hayallerinize kavuşup daha çok çalışma arzusuyla dolacağınıza Rüyada birine kağıt para verdiyseniz, iş hayatınızda gerçekleştireceğiniz çalışmalar karşılığında büyük miktarda para kazanacağınıza, başarıları imza atacağınıza, büyük zenginliğe sahip olacağınıza, iyi bazı şeyleri imza atacağınıza, aile hayatınızda mutluluklar yaşayacağınıza, sorunlardan kurtulup çok büyük bir rahatlığa ulaşacağınıza ve huzur bulacağınıza işaret eder. Rüyada kağıt para bulduysanız, maddi durumların her geçen gün artacağına ve hayatınızın bolluk içinde geçeceğine, Geçim derdinin ortadan kalkacağına işaret eder. Eğer parayı sahibine verdiyseniz bu kimseyle bir süreliğine aranızın bozulacağına, uzun zamandan beri hayal ettiği şeylere kavuşacağınıza, problemlerinizin devam edeceğine, size zarar vermek isteyen insanlara zarara uğratacağınıza, yüksek bir mevkiye geleceğinize, iyi haberler alacağınıza, sağlıkla ilgili sorunların sona ereceğine, aksiliklerin aşılacağına, çok üzücü olaylar ile karşı karşıya kalacağınıza işaret eder. Rüyada kağıt para saydıysanız, üzüntü ve kedere düşeceğinize, iş hayatında yaşayacağınız sorunlara, zorlukla elde edeceğiniz paraya, yakın çevrenizden gelecek bir belaya, mal kaybetmeye, para kaybedeceğinize, iş hayatında iyi günlere işaret eder. Rüyada desteğiyle kağıt para gördüyseniz, bolluk içinde yaşayacağınıza, zenginliğe, Ailenize bırakacağınız büyük bir mirasa, sevdiklerinize toplu miktarda para vereceğinize, aile üyelerinden birisinin tali oyunlarından para kazanacağına ancak bu kişinin zamanla değişeceğine işaret eder. Rüyada kağıt para sakladıysanız, maddi zorluklar karşısında çektiğiniz, yaşadığınız sıkıntılara çözüm bulmak için çaba sarf etmediğinize, kendinizi zamanın akışına göre bıraktığınıza, kendinizi yıprattığınıza, maddi manevi zorluklara işaret eder.